Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar Ekim ayı sizin için iş kariyer gelecek hedeflerinizle ilgili yenilikleri işaret ederken özellikle gelecek beklentileriniz ve kariyer hedeflerinizde bazı dönüşümlerle de karşılaştırabilir Evet ayın genel başlıklarını şöyle bir baktığımızda Güneş terazi burcunda ilerliyor olacak 23 Eylül'e kadar Mars terazi burcunda ayın büyük bölümünde Merkür terazide 18'ine kadar geriliyor. 18'inden sonra ilerleyecek ve 6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, detaylara bakalım. Güneş, Merkür, Mars 10. evinizde ilerlerken 6 Ekim'de meydana gelecek Terazi yeni ayı Özellikle iş kariyer konularınız, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek beklentilerinizde bazı yenilikleri, dönüşümleri de işaretliyor olabilir. Evet, Merkür Retrosu devam ediyor olacak bu yeni ayda. Dolayısıyla biraz hani konu ve kavramlar, kararsızlıklar ve belirsizlikler de içerebilir ya da geçmişte ilgili konu ve kavramlar bu yeni ayın gündeminde yer alabilir. Daha önceden yapmak istediğiniz bir iş örneği ya da işle ilgili geleceğinizle ilgili kariyer hedeflerinizle ilgili bazı konuların tekrar ele alınması buralarda belirsiz koşulların özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanında kariyerinizi etkileyecek bazı konuların tekrar gündeme gelmesi ya da süregelen ilişkiler ve işbirliklerinizde bazı önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece ve yakınları ise bu yeni ay sizin için çok daha öncelikli olabilir daha önemli tesirler getirebilir e, yeni ay etkileri iki hafta kadar 20 Ekim'e kadar olan süreçte özellikle gündemimizde olacak Evet 6 Ekim'de yeni ay sırasında gezegenin e, burcunuzda bulunan plüto artık e, retrosunu tamamlayıp iler hareketi dönecek Aslında Ekim ayı birçok gezegenin retro hareketinin sona erdiği bir ay ancak e, ilerleme olmadan önce gezegenler önce bir yavaşlar sonra biraz duraklar. Ondan sonra ileri harekete döner. Bu ay çok az az rastlanan bir şekilde birçok kolektif gezegen aynı anda aslında ileri harekete döneceği için duraklamaları da ay içerisinde yaşayacağız. 6 Ekim'de öncelikle e, Plüto burcunuzda böyle bir e, duraklama yaşayacak, e, ileri dönmek üzere. 10 Ekim'de Satürn Kova burcunda e, retrosunu bitirecek. 18 Ekim'de Jüpiter Kova burcunda retrosunu bitirecek ve Yine 18 Ekim'de Merkür Terazi burcunda gerilemesini sonlandıracak. gerileyen bir gezegen durduğu anda aslında gerçekten zaman algımızda bile böyle bir yavaşlama, bir duraklama olabilir ve belki bizim de bazı işlerimiz, projelerimiz o an duraklayabilir. Bir yavaşlama dönemi, belki bir içe dönme dönemi. Duraklayan bir gezegen enerjisini belirli bir noktaya odaklar. Özellikle bu burç hangi burçlarsa ve sizin kişisel haritalarınızda hangi evdeyse bu gezegen o noktalarda odaklanma söz konusudur İşte bu odaklanma ile beraber içinde bulunduğunuz şartları daha iyi analiz edebilirsiniz özellikle gerileme sürecinde yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz ee, bazı eksikleri görmeniz hatalarla yüzleşmeniz de mümkün Aslında ve gezegenler ileri harekete döndüklerinde güçlerini de toplayıp daha hızlı ilerleyecekleri için hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz daha hızlı ilerleyecek ve sonuç odaklı olabilecekler. Evet, özellikle ayın 5'i ile 20'si arasında bu gerileme etkileri ve hatta gezegenlerin yavaşlamaları ve dura duraklamaları söz konusu. Satürn'ün ve Jüpiter'in kova burcunda olması, özellikle finans, para konularıyla ilgili alanlara, işte Merkür'ün terazi burcundaki ilerlemesi, iş kariyer konuları, ee, ve buralardaki sizin kişisel girişimleriniz e, alanında daha fazla odaklanmanızı aslında neden oluyor. Bir şeyler daha bir netleşecek bu süreç içerisinde. Ve ayın 20'sinde Koç burcunda dolunay var. Bu dolunay dördüncü evinizi aydınlatırken aynı zamanda yönetici gezegen Mars teraziden yine burcunuzda bulunan Plüto ile dik açı oluşturacak. Bu ay ay ortalarında Güneş e, Plüto karesi de etkin tam Dolunay sırasında Mars Pluto karesi de etkinleşecek ayın genelinde bazı güç mücadeleleri içerisinde olabilirsiniz Aslında elinizde bulunan otorite ve özellikle aile içerisindeki koşullar ebeveyn ilişkileriniz veya birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki ilişki dinamiklerinde zaman zaman manipülatif durumlar biraz baskılar belki mücadeleler söz konusu Burada kişisel inisiyatif aldığınız alanlarda özellikle siz daha çok daha güçlü ve belki söz sahibi olabilirsiniz. Biraz daha gücünüzün ve otoritenizin de çok kendini ifade ettiği, gösterdiği bir ay. Özellikle bu koç dolunayında ev, aile konuları, kariyer konularındaki bazı seçimlerinizde çok daha söz sahibi olabilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Evlenme, aile kurma veya belki iş kurma. Hani işinizle ilgili yapacağınız bazı dönüşümler, önemli kararlarda söz konusu olabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 27 derece koç burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa kişisel haritalarınızda önce burçlarda gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Doğum günü özellikle 14-20 Ocak arası olan oğlak burçlarımız bu Dolunay'dan çok daha güçlü etkiler alabilirler Evet Dolunay'ın takip eden 20 Ocak itibariyle Aslında üç gün öncesi üç gün sonrası da bu tesirler kendini hissettirecektir güçlü bir şekilde ama Ekim'in son haftalarında özellikle Dolunay tesirleri yaşamımızda çok daha belirgin olabilir çok daha dönüştürücü olabilir ve Mars ayın 30'unda teraziden ayrılıp akrep burcuna geçecek Güneş 23'ünde akrep burcuna geçiyor Mars özellikle Kasım ayında tabi Akrep Burcu'nda çok güçlü bir şekilde ilerleyecek ee, bu dönem sizin adınıza da faydalı bir dönem olabilir Çünkü Eylül ayında ve Ekim ayında Mars geçişi biraz sizi zorladı zaman zaman çok e, ilişkiler alanında e, iş ve sorumluluklar alanında biraz agresyon yarattı ama Mars'ın akrepte ilerlediği e, Kasım ayında özellikle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 Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.